Ablolar kaçar? Tek telliler bir buçuk, çok telliler iki buçuk. Taze mi bunlar? Bunlar harika, on numara. Çişe organik bakır. Güzelmiş. Kaç kilo vereyim? İki kilo. i̇ki kilo. Tek telli olsun? Çift telli. Tek telli. Doğrusunu vermek için bizi takip edin.